Evet arkadaşlar şu anda Bandırma'dayız. Bandırma Doğan Isı Studio'ya bakın yukarıda yazıyor. Telefon numarası da yazıyor arkadaşlar. 715 4087 Telefonunda yazıyor. Burası Atatürk Caddesi'nde. Zaten tabarasında yaptığı işler de var. Bakın kapıda hortumları görüyorsunuz. Kombi, radyatör, doğal doz aksesuarları, malzeme taahhüt, kangal boru ve aksamları diye yazmış arkadaşlar. Burası sıyı tesisat, kalorifer tesisat, kombi, Bunların tesisatları, malzemeleri, doğalgaz malzemeleri bunlar var arkadaşlar burada. Zaten büyük bir dükkan ve eski bir dükkan arkadaşlar. İnşaat malzemeleri var. Hemen mesela bakın şurada doğalgaz malzemeleriyle ilgili her şey var bakın görüyorsunuz. Malzemeleri. Bunların montajını yapıyor, satışını yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ECA'nın bandırma yetkili satıcısı arkadaşlar burası. ECA ile ilgili bilgiyi de buradan alabilirsiniz. Krozetleri görüyorsunuz arkadaşlar. Karşıda bakın kombiler var kombileri görüyorsunuz hemen aşağıda yine bakın psuvarlar var gördüğünüz gibi hemen şurada radyatörler var arkadaşlar bakın yani kalorifer tesisat kombi tesisat da yapıyor burada gördüğünüz gibi kömürlü kazan, kazan var tamam abi gördüğünüz gibi bataryaları görüyorsunuz arkadaşlar batarya çeşitleri var bakın şurada Pompaları gördünüz hemen sağ tarafta vanaları görüyoruz arkadaşlar fitiks malzemelerini görüyoruz Ekleme çıkarma borularını görüyoruz Bakın burada yine tesisatla ilgili malzemeleri görüyoruz arkadaşlar Hemen burada bir tane kalorifer kalorifer kazanı mavi abi bu Evet abi Kalorifer kazanı görüyorsunuz Katı yakıtlı, Katı yakıtlı kalorifer kazanı evet. Arkadaşlar hemen şöyle gösterelim ön taraftan doğru Gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin malzemeleri de var. Bakın boruları, yerdeki boruları görüyorsunuz. Hemen malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Pis su, temiz su boruları var burada. Bakın sağda görüyorsunuz arkadaşlar yine fittings malzemeleri. parçaları görüyorsunuz arkadaşlar. Vanalar, birleştirme parçaları. Gördüğünüz gibi. Bakın burada abi şu kombi dolabı, dolabı değil mi? Bu olmayınca zaten kombi açılmaz. Gaz açılmaz abi. Gaz açılmaz. Kombi konur da gaz açamazlar. Evet. Açtıramazsın evet. Arkadaşlar gördüğünüz bir tane müşteri var abimiz. Parça alıyor. Telefon numarasını biraz önce söyledim arkadaşlar size. Yaptığı işleri de söyledim. Eğer Atatürk Caddesi'ndeyseniz daha doğrusu Bandırmadaysanız Tesisatla ilgili bir sıkıntınız varsa kalorifer, sıvı tesisat, inşaat malzemeleri, doğalgaz kalorifer malzemeleri, katı yakıtlı kalorifer sistemi, tesisatı, malzeme, satış, montaj, tamir bunların hepsini yapıyor arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri de bekliyoruz. Teşekkürler. Hayırlı günler.